ve sahbü ecma'in. Muhterem arkadaşlar bugün hadislerle İslam hadisleri başlayarak bir hadis dersi yapmaya çalışacağız inşallah. Ee, bu ders e, Oku Okut Derneği'nin bir faaliyet olarak sizlerle beraber yürüyecek. İnşallah bu dersin faydalı olmasını Yüce Allah'tan öncelikle niyaz ediyorum. Ee, gayret sahibi arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Onların gayretlerini Allah inşallah nihayet erdirir, emekleri boşa gitmez ve gereken netice elde edilir. Şimdi bu Hadislerle İslam kitabından kısaca bahsetmek istiyorum. Bu Hadislerle İslam kitabı 7 cilt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış. Türkiye'deki hadis birikimini yara şey yapan, yansıtan çok önemli bir çalışma. Ben de Haspel Kader içinde bulundum. Bu çalışmaya bir e, ne diyelim? katkı vermeye çalıştık o zaman. 1990 şey 2014 yılında basıldı. Bunun e, şeyi içeriği bütün hadis kitaplarından oluşan konuların hadis kitaplarından e, seçilerek oluşturulan konuların altında olabilecek serlefay veya o konuyu en güzel şekilde yansıtabilecek hadislerin tespiti ve bunların açıklamasıyla dan oluşuyor. Tabi bu noktada 200 bin üzerinden hadis tarandı. E, pek çok hadis kaynağı ve hadis kaynağı dışında kaynaklara başvuruldu. Tabiri caizse e, günümüze Hazreti Peygamber'in bu noktadaki mesajı ne olabilir? O yansıtılmaya, hadisler ışığında yansıtılmaya çalışıldı. Bu noktada aslında önemli bir çalışma. Nasıl zamanında İmam Buhari kendi döneminde e, hadisleri böyle seçerek o günün problemlerine çözüm üretme noktasına bir kitap oluştururysa, günümüz hadisçileri de Hazreti Peygamberlerin Hazreti Peygamberlerinin hadislerinden yola çıkarak böyle bir kitap oluşturmaya, bir kolektif çalışma yapmaya gayret ettiler. Yani bu noktada aslında Türkiye'deki hadis birikimini yansıtan ve bu noktada bir büyük çaba olduğunu düşünebiliriz. Yani aczane ben Kısaca bundan bahsedeyim. Bir de içeriğinden bahsedeyim. Bu kitap bir giriş sekiz ana bölümden oluşuyor. Girişte hadis ilminin işte ile ilgili usuldür, anlamaktır, anlamadır, tarihtir. Bu konuda genel bilgiler veriyor. Sonra şeyden başlanıyor. Ne diyelim? Yani iman, ilim. Yani Allah, alem, insan, din, sonra ikinci bölüm olarak bilgi, üçüncü bölüm olarak iman, dördüncü bölüm olarak ibadet, beşinci bölüm olarak ahlak, altıncı bölüm olarak sosyal hayat, bir sosyal hayat, iki yedinci bölüm ve sekizinci bölümde tarih, yedinci bölümde tarih medeniyet, Sekizinci bölüm yine yine e, e, tarih medeniyet bir bölüm. En son bölümde e, ahiret hayatı, ebedi hayat ve ahiretle ilgili hadislerden seçilerek şöyle bir e, metotla iz, izlendi. O konudaki en sahih hadisler seçilmeye çalışıldı. E, müteber hadis kitaplarından ve her bir konuyla ilgili en az dört beş hadis Sellevha olarak seçildi. Ve bu konuyla ilgili hadisler denilenerek bu hadisler ışığında hadislerin şerhi yapıldı. E, Tabi bu şerh yapılırken Kur'an-ı Kerim'den, diğer kaynaklardan da istifade edilmeye çalışıldı. Ve günümüz insanla böyle bir yansıtılmaya çalışıldı. Tabi bu bir büyük bir ekip. Önce işte tarandı, hadis kitapları sonra konular, o konular seçilerek bu, de, bu elimizdeki e, konular en sonunda elene elene ilk seçildiğinde 4000 konu 4500-5000 konu vardı. Şimdi e, 8 ana bölüm 350-400 arası konu ve her bir konuyla ilgili dediğim gibi e, en az 4-5 tane bunu yansıtacak hadis ve şöyle bir metot izlendi. Tahkiye metodu yani o konuya girerken bir hikayelendirme şeklinde yine hadislerde geçen bir olayla konuya girildi. Sonra işte Kur'an'dan sonra diğer hadislerde nasıl yer verilmiş ve herkesin anlayacağı bir dille ortaya koymaya çalışıldı. Böyle bir eser neticede ortaya çıktı. Dünyada çok yansımaları oldu. Yani bu noktada aslında önemli bir çalışma diyebiliriz. Bu çalışmayı sizinle, bu Oku Okut Derneği'nin bu faaliyetiyle hem gündeme getirmek hem hukukla güzellikleri sizinle paylaşmak için şimdi dersimize başlıyoruz. Ben biraz daha şey olsun diye ahlakla, ahlak bölümüyle başlayayım dedim. Beşinci bölüm ahlak. Bu konudaki önce güzel ahlak. Tabi ahlak nedir? Az çok sizler biliyorsunuz, bilginiz var. Ahlak, huluk, çelimi, Arapça bir kelime olup, huluk e, kelimesinin nesidir? Cemisidir. Ne demek? Türkçe huy, seziye, davranış e, e, manalarına geliyor. Bir şey adet etinmek manalarına. İstilah manası ise doğuştan veya daha sonra kazanmış olan davranışlar, kurallar, tutumlar, bütünle ahlak diyebiliriz. Çok farklı boyutlarıyla ahlak anlatılabilir. Yani tanımlanabilir, tefesefede işte nedir diğer e, tasavvufta çok çeşitli ahlak tanımları var. Hatta tasavvufu ahlak bile tanımlayanlar bile var. Bu noktada nedir? Ee, bir şeyin, e, bir e, diyelim sözün, fiilin insanda yansıması, onda ortaya çıkması, peygamberi de, de neydi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı, bu ahlakıydı yani. Davranışlarıyla, amelleriyle, sözleriyle bir bütün olarak bunların hayata yansıması diyebiliriz. O aslında e, Ali İzzetli Oğuz için bir sözü var. Benim çok hoşuma gider. Ahlak diyor, dinin öbür halidir diyor nihayetinde ahlak dinin öbür halidir. Din ne yapar? Bir takım emirler, yasaklar koymayan ve bunların insanda yansıması o dinin tezahürünü ne oluyor? Ahlak oluyor. Bu noktada bizim de buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünerek bu e, hadislerle şimdi başlamak istiyoruz. Bismillah diyoruz. İlk hadise başlıyorum. E, An-Ebi Hurayret'e Ebu Hureyre'den, sahabeden. Şimdi burada şey olarak da biraz kısaca şey yapayım. Tabii ki her hadisin bir senedi var, bir de metni var. Isla olarak. Tabii bu senede gerek duymuyor. Sadece sahabe rabisi zikredilerek kimden geldiğini bilme açısından sahabeden. Çünkü hepsi kitaplara geçtiği için bununla ihtiyaç duymuyor. Böyle bir usul var. O yüzden Önce sahabe ravisi sonra peygamberimiz ne demiş? Onu sizlere arz etmeye çalışacağım. Şimdi birinci hadiste Anne Ebu Hureyre'de Ebu Hureyre'den Ebu de Hureyre'de hadis rivayet eden, müksürüm dediğimiz binden fazla hadis rivayeten sahabilerden biri 5374 hadis rivayet etmiş. Bu noktada e, çok katkıları olan ve bu hadise kendini veren veya Hazreti Peygamber'e bir, e, tanımaya, onun ne dediğini öğrenmeye kendini veren. Hatta e, yani peygamberin vefatından üç yıl önce Müslüman olmasına rağmen bu konudaki özel gayreti olan ve bu hadislerimize gelmesinde çok bir emeği olan bir sahabi. Ondan rivayet edildiğine göre Kale Resul, Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. şöyle buyurdu. Ne buyurmuş peygamberimiz? İnnemâ ancak bu istu ben gönderildim tamamlamak için salihel ahlaki güzel ahlakı tamamlamak için veya uygulamak için gerçekleştirmek için ne yaptım? Gönderildim. Güzel ahlakı tamamlamak. Demek ki daha önce de var ahlak. Tüm peygamberlerin yolu aslında bir ahlak yoludur. Bu noktada onlar bir yol açmışlar ta Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselam'a kadar o noktada Peygamberimiz de en son halkı olarak bunu tamamlamak için ne yaptım, ne yaptım diyor gönderildim diyor o yüzden e, bu ahlak konusu hepimizin üzerinde duracağı veya hepimizin önemseyeceği bir konu olması hasebiyle e, yani din sadece şekil değil suret değil ne bileyim ama bunun neyi var bu şeklin, suretin davranışa yansıması ve bu neticesinde bir ahlakın, bir e, durumun ne yapması lazım? Ortaya çıkması lazım. İşte bu ahlak bu. Yani bunun da böyle istemeden böyle e, ne diyelim doğal bir şekilde ortaya çıkması lazım. Bu öyle bir e, şey yerleşmesi lazım ki zaten ahlak öyle diyor. İnsanda Önceden veya sonradan edilmiş nedir, doğal nedir bir e, davranış şeyi. Bu yönüyle bu e, yaptığımız işlerin, e, yaptığımız e, amellerin bir davranış olarak diyelim doğruluk. Doğruluğun hemen ortaya çıkması, yalandan hemen uzak durmamız gibi hususlar bu nedir? Ahlakın bir davranışıdır. Peygamberimiz de bu güzel ahlakı daha güzel hale getirme noktasında uygulama noktasında ne yapmıştır? Göndermiştir. Ahmet Hocam? Efendim? E, bu hadisin yürüt zamanını biliyor muyuz? Yani Mekke döneminde mi, Medine döneminde mi? Yani çok veciz bir hadis. hadis. E, İslamiyet'e tam yansıtan hadislerden bir tanesi. E, acaba Mekke dönemi mi, Medine dönemi mi bir bilgimiz var mı? Yani o noktada e, ne diyelim ne diyelim muhtemelen benim şey yaptığım tahminim şey dönemi yani Mekke dönemi yani daha önce olmuş gibi yani öyle zannediyorum ama tam öyle bir vurut sebebiyle ilgili özel bir şey bilmiyorum yani dedik ya her peygamber bir ahlak şey her peygamber bir ahlak cıdır aynı zamanda ahlak şey yapmak için Peygamberimiz de bu noktada ne yapmıştır Aslında bunun zirvesini oluşturuyor. Nereden anlıyoruz? Şundan da anlıyoruz. Belki biraz uzatıyorum. Bilmiyorum. Nasıl? Bu gidişat nasıl? Hocam, yani bilmiyorum. Ben biraz e, daldım da. Sanki hep hadis evet, okuyacağız. Yoksa böyle açıklama mı yapacağız? Metodu. Ben mi şey yapacağım? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Onu da... güzel hocam. Ne? Böyle yani, güzel. Yani, e, istifade ediyoruz. Gidişat iyi mi? Yoksa... Hah, güzel Zaten güzel, güzel istifadele. Şimdi şöyle, hani dedik ya her peygamber bir ahlak bir ahlak yönü olan ahlaki meziyetleriyle ön plana çıkan tarafı var. Bu noktada peygamberimiz de bunun zirvesini e, temsil ediyor diyebiliriz. Nasıl? Şöyle hatırlayalım belki bir şeyler e, bilenler daha iyi hatırlayacak. Peygamberimiz de Biliyorsunuz 610 yılında Ramazan ayında ne oldu? Vahiy geldi. Vahiy gelince tabii ki o vahiy hali insanın birden kabulleneceği bir şey. Yani hemen birden ne diyelim bu şeydi, maddi alemden manevi aleme bir uruç ediyorsun. oraya O alemle ilişki içerisine biliyorsun O noktada o hali yaşayınca Peygamberimiz hemen eve geliyor. Ne yapıyor? Eşi Hazreti Hatice'ye örtün örtün diyor sonra bir korku ona hasıl oluyor. Yani başına ne geldiği noktasında büyük bir tereddüdü var, büyük bir endişesi var. Bu noktada ne yapacağını şaşırıyor. Hazreti Hatice annemiz ona bu noktada çok önemli yani, yani onun ahlakını yansıdan sözler söylüyor. Hatta bu noktada o kadar ileri boyuta gidiyor ki kendinden bile korkuyor. Ne olacağım diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Çünkü öyle kolay bir iş değil. Yani Bir insanın hemen vahiy alıp tekrar diyelim bu aleme dönmesi kolay bir iş değil. Ee, bu noktada Hz. Hatice bunun bu endişeli halini, korku halini görünce on, o hiç endişelenmiyor. Çok sakin eşini tanıdığı için onun nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir güzel insan olduğunu, iyi meziyetler olduğunu bildiği için ona diyor ki sen diyor yapma diyor böyle diyor korkuya girme diyor. Ee, Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Niye? Sen diyor çünkü diyor akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç açıkta olanı koruyup kollarsın misafire ikram edersin, musibete maruz kalanlara yardım edersin, sözleriyle ne yapıyor? Onu teselli ediyor. Yani bu noktada aslında Peygamberimiz zil ne yapıyor? Bir nevi tanıtıyor ve onun ahlaki değerlerini ortaya koyuyor. O noktada onu var eden o değerleri ortaya koyuyor, hem de ona teselli ediyor. Bu noktada tabii ki nedir? Peygamberimiz aslında Kalem Suresi 4. ayette de belirtildiği gibi ve inneke la ala azim sen büyük bir ahlak üzeresin Olduğu zaten ne oluyor teyit edilmiş oluyor ve kendisi de bu hadisle bu ahlakı ne yapmak için tamamlamak için gönderildiğini bize teyit buyuruyor şimdi ikinci hadise geçelim isterseniz an Ali ibn Talip Ali ibn Talip'ten Ali bin Ebî Talib biliyorsunuz hem peygamberimizin damadı hem de nedir amca zadesi amcasının oğlu Ebu Talib'in oğlu. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Ennahu kâne peygamberimiz idi. İde kıme ile salâti namaza kalktığında gale şöyle dua ederdi. Nasıl ederdi? Vahdini li ehsenil ahlâki. Beni diyor güzel ahlaka ulaştır, eriştir diye dua ederdi. La yehdi li ehseniha illa ente ee, Ancak senden başka hiçbir kimse, hiçbir kimse ne yapmaz? O beni bu güzel ahlaka eriştirecek kimse yoktur. La yehdi e, eriştirmez li ehseni Kimse e, li en illa ente. Senden başka ona ulaştıracak olan kimse yoktur. Wasrif anni seyyatiha. Seyyaha. Ee, kötü ahlakı benden ne yap uzaklaştır. La yasrif anni seyyaha illa ente. Bunu da benden senden başka benden uzaklaştıracak kimse yoktur. Yani burada da ne yapıyor? Ahlakın önemi ve o noktadaki iyi ve kötü davranışların durumuyla ilgili bize Peygamberimiz ne yapıyor? Bir e, durum değerlendirmesi yapıyor. İyi ahlakı olmasını istiyor ama kötü ahlaktan, kötü davranışlardan. Yani Şöyle düşünü, düşünelim. E, i̇nsanlara güzel davranan, onlara yardım eden az önce Peygamberimizin e, Hazreti Hatice'nin Peygamberimizle ilgili söylediği hususlarda hususlarda olduğu gibi bu da, o tabi bir kısmı bu ahlak şeyinin, e, tezahürünün. O noktada dediği gibi bizler de o halde olsak ne yapar? Herkes bizi o noktada ne yapar? Kabullenir. O ahlakla ahlaklan Bu kolay bir iş değil. Herkesin yapabileceği iş değil. Her, i̇nsanlara güzel davranmak, onlara iyilik yapmak, ne bileyim e, onların sıkıntılarına göğüs germek, ne bileyim ihtiyaçlarını gidermek e, ne yani gibi şeyler öyle kolay bir iş işte, değil, herkesin yapabileceği bir şey değil. O noktada ee, daha ileri boyutta olma noktasında Peygamberimiz ne yapıyor? Her namaza kalktığında böyle dua ediyor. Bizler de ne yapalım? Aynı dua edelim. İnşallah bizler de o Peygamberin yoluna giden, onun sünnetini günümüzde ihya eden, gerçek onun yoldaşları olmaya aday oluruz diye ümit ediyoruz. Bunlar nedir? Ahlakın güzelliğini, önemini ortaya koyan güzel nelerdir? Hasletlerdir. Yani bunları e, önemsemek gerekiyor. Yani bu, bunu önemsemezsek e, o zaman dünya ne olmaz? Yaşanmaz hale gelir. Şimdi diyor e, peygamberi var eden hususiyetlerden biri neydi? Emin olması. Ne demek? Emin olmak ne demek? Güven, o, o Güvenilir olmak ve insanlara güven Vermek, yani bugün dünyada en çok hissedilen şey nedir? Bütün her şeyde, her toplumda, her ne diyelim, e, yani devletlerde olsun, insanların güvenebileceği bir nedir? Kişi, toplum, neyse işte buna olan ihtiyaç. Bu noktada bunu önce tesis edebilirsek, o zaman mutlu bir insanlar, mutlu toplum, mutlu devlet inşa edebiliriz. Bunu önceden şey yapmak lazım. Önce bunu yerleştirmek lazım. Bu güveni, bu e, bu emin olma ahlakını yerleştirmek lazım. Bunun zirvesi zaten Peygamberimiz'i de zaten o toplumda var eden neydi? O emin olması, güvenilir olması, hem güven vermesi hem kendi güvenilir olması bu noktada o topluma ne yapmıştı? Herkes tarafından bu de edilmişti. Bunu bir Müslüman olarak günümüzde de ne yapmamız lazım? Aşılamamız lazım yani. insanlara bu duyguyu vermek lazım bir Müslüman olarak. Müslüman olarak bizden millet kaçmaması lazım. Bize güvenip bizden yani o güveni sarsacak hareketlerden uzak olduğumuzu görmesi lazım. Diğer bir hadis, An-Ebi Hureyre'de yine Ebu Hureyre'de eee gale gale resul sallallahu aleyhi şöyle buyurdu. Ekmelul müminine imanen iman bakımından müminlerin en mükemmeli, en kamili kimdir? Ehsenuhum hulukan. Ahlak bakımından en güzel olanıdır. Bak ne kadar önemli yani. İman bakımından müminlerin en mükemmeli ahlak bakımından en güzel olanıdır. Ne kadar bu ahlaka önem verdiğini, burada da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet. Diğer bir hadis, An-Ebi Zer'in, Ebu Zer'den Kale, Kale'ni Resulullah Sallallahu Aleyhi Ebu Zer el-Gıfari e, bu biliyorsunuz Ebu Zer el-Gıfari, Bu da sahabine e, nedir? Aslında Ebu Zer el-Gıfari'nin en önemli özelliği İslamı araştırarak şey yapması e, kabul etmesi duyuyor ki Mekke'de birisi çıkmış işte yeni bir din ortaya koymuş bunu merak ediyor gidiyor araştırıyor e, sonra inanıyor hatta bakıyor ki hakikaten bu iyi bir insan yani bu da e, yani ahlakıyla davranışıyla tatmin ne diyor hatta bununla kalmıyor Orada ta o Mekke'nin ilk yıllarında e, Milletin huzuruna çıkıp eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Resulullah. Daha Müslümanlar belki de 40 kişi olmamış. Çok az kişi böyle yani daha yeni. Bu durumda böyle çıkıyor. Böyle bir şey yapıyor. Hatta Peygamberimiz ona diyor ki sen diyor hemen git memleketine buralarda uğraşma. Yani burada sana zarar verebilir. Bu da aksine gidiyor Mekke şeyde Kabe'de ilan ediyor. Diyor ki ben Müslümanım. Bunu bir iyi dövüyorlar. Öyle dövüyorlar ki neredeyse yani öldürecekler diyelim. Sonra birisi diyor ki Züfer kabilesinden bak onlar pek iyi bir şey değil bak yarın öbür gün onların eline düşersiniz buna kötülük etmeyin yani onlarla iyi geçinmeye bakın. Sonra bırakıyorlar onu. Yani o kabileden olduğu için kabilenin onlara yapacağını çünkü bir kabileye, Arap şeyinde adetinde bir kabilemin birisine bir şey yapıldığı zaman tam bütün kabileye yapılmış olarak kabul ediliyor ve o noktada onlar da ona göre ne yapıyorlar? Tavır alıyorlar. Tekrar bir daha yine buzer böyle şey yapıyor, yine şey yapıyorlar. Dövüyorlar. Yine yani iyice dövüyorlar. Yine bir defa daha üçüncü defa böyle sonra gidiyor. Böyle bir nedir? Gözü pek bir sahabi. Ve e, bazı noktalarda da tavrını açık bir şekilde koyabilen, bu yüzden ne olmuştur? Rebezeye sürülmüştür. Mesela ne, Peygamberimiz onunla ilgili bir hadis söyledi, rivayet edilir. Hazreti şey, Ebu Zer, yalnız yaşar, yalnız ölür diye böyle bir şey var. Onlar rivayet edilen bir hadiste Galeli Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. İttakillah Nerede olursan ol Allah'tan kork, yani Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde ol. Ve tabi esiyete elhasanete tamfuha. Ve tabi yap. Esiyete bir kötülük işlediğinde, bir yani kötü bir şey yaptığında elhasanete. Peşinden hemen ne yap? Güzel iş yap. Tehmuha onu yok edecek ee, bir iyilik yap. Kötülük yaptığında onun peşinden onu mahvedecek, silecek, yok edecek. Ne yap? Bir iyilik yap. ve khaliqin nasa insanlara muamele davran bir huquqin haseni güzel ahlakla güzel, ahlaka uygun bir şekilde ne yap? insanlara muamele et diye Peygamberimiz burada da ahlaka olan e, vurgusunu ve insanların bu, bu davranışları nasıl edinmesiyle ilgili e, sözlerini bu şekilde ne yapıyor? Ona söylüyor. Bundan da biz ne yapmamız lazım? Gereken e, mesajı çıkarmamız lazım. Yani insanlara güzel şekilde muamele etmek lazım. Ne demişler? Tatlıdır yılanı, yılanı dereğinden çıkarır. Güzel şeyler Anlat her hocam. zaman. Efendim? Anlatacağım. Buyur hocam. Şimdi, Peygamberimiz Ebuzer Zerdi radıyallahu anh'a özellikle bu cümleler niye söylemiş olabilir? Yani, niye söylemiş bana, olabilir? Onu olabilir onda, bazı şeyleri görmüştür. Peygamberimiz diğer e, yani dolaylı olarak ondaki veya etrafındaki e, e, bazı gördüğü şeylere e, yani dikkat çekme noktasında yapmış olabilir. Çünkü Peygamberimiz böyle insanların yüzüne karşı direkt bir şey yaptığında hemen öyle söyle, söyle, söylemezdi yani. Onların onuruna Şeyine dikkat eden bir tavrı vardı her, her zaman. Eğer etrafında veya bir şey olduysa birisinde, işte şunlara ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar? Mesela adama diyor ki sen neye böyle yaptın? Yani öyle bir tavır yok. Ne oluyor ki insanlara ki şöyle şöyle bir tavır içerisine giriyorlar, şöyle yapıyorlar? Yani sanki o ki işlememiş başka bir işlemiş gibi. Burada da e, e, Ebu Zer'e bu noktada bir uyarı da yapmış olabilir. Hatta çoğu kere Ebu ile ilgili böyle rivayetler var yani. Hatta bir defasında Ebuzer ondan şey istiyor e, nedir? Bir e, yere vali olarak tayin edilmesi, görev istiyor. Sen diyor bu işi yapamazsın diyor. Sen diyor Tabiri caizse hani biraz yani e, şeyler. Sen bu işle o, uğraşma niye? diyor. Bilmem ben sesten kızmışsam onu ya. aldım. Yok evet. Ahmet Hocam sesinizi bir açabilir misiniz? Kısıldı. Tamamdır. Geldi mi ses? Gel, Geldi. Geldi. Şimdi diğer bir hadis. Ee, beşinci hadise geldik. Hatta sana Eyüp e, Eyüp mu Musa anebihi, ebihi Ey, Musa'nın anebihi, ebihi e, o babasından an o da dedesinden rivayet ettiğine göre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, bu da önemli. Şimdi ma nehale miras bırakmamıştır. Hediye vermemiştir. Validun, hiçbir baba valeden çocuğuna min nahlin herhangi bir hediye veya miras bırakmamıştır. Efdelen, daha faziletli, daha üstün min edebin hasenin güzel ahlaktan hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün, daha faziletli bir miras bırakmamıştır. Şimdi biz ne yapıyoruz günümüz insanları? Çocuğun ahlakı değil de şeyle, yani uğraşmak yerine ne yapıyoruz? İşte bir daire alıyoruz, daire bırakıyoruz. Ne bileyim, araba alıyoruz, araba bırakıyoruz. Halbuki yapmamız gereken nedir? Çocuğumuza o ahlaki olgunluğu kazandırıp onu ahlak bakımından güzel bir şekilde yetiştirip işte topluma, insanlığa, çocuklarına ne yapmak onu bırakmak. Bu noktada güzel ahlaktan daha üstün bir miras, hediye yoktur. İnsan, babanın çok acına bırakacağı güzel ee, e, ahlaktan daha iyi bir miras daha bir hediye yoktur. En iyi bırakacağım miras nedir bir babanın çocuğuna güzel ahlaktır. Güzel ahlakta neyle olur? Davranışla olur, amelle olur, hal hareketle olur, uygulamayla olur, işte haksızlık yapmamakla olur, doğru sözlülükle olur, ahve vefale olur, ne bileyim güven vermekle olur. Bunlara şey yapmak lazım yetiştirme, çocuğa vermek lazım. Bunlar da ilk önce nereden alır bu, bu şeyleri? Aileden alır, sonra toplumdan, okuldan, işte nedir, arkadaş çevresinden. Böyle yaparsak e, çocuklarımız ne olur? O noktada güzel ahlaklı, böyle e, kişilerden oluşan toplumda güzel ahlakın e, tezahürleri gözük, gözük gözükür, olur. Öyle ülkede de ne olur? Hep güzellikler, iyilikler hakim olur. Böyle bir dünyada da inşallah olur. Hep güzellikler, iyilikler birbirini boğazlayan değil, birbirinin hakkına riayet eden. Peygamberimiz ne yapmış? Kan döken, can yakan bir topluluktan karıncayı bile incitmeyecek bir şekilde öyle bir e, yani eğiterek, onlara o ahlakını göstererek bir ne yapmıştır ee, insan asrı saadet e, toplumu oluşturmuş öyle değil mi? Yani böyle bunları e, önce bizlere düşüyor tabii ailelere bunu yerleştirmek bu noktadaki bilince sahip olmak yani e, bence e, bunun kazanması noktasında ne gerekiyorsa bırakın onlara bir şey bırakmayalım ev bırakmayalım araba bırakmayalım ama güzel bir e, nedir ahlak ilim işte onları bırakırsak bence önemli miras öyle olursa zaten o çocuk bir yönüyle ne yapmıştır o geleceğini de ne yapar kazanır buna dikkat etmek gerekiyor şimdi bu ahlak güzel ahlakla ilgili bu hadislerde pek çok tabii ki e, güzel ahlakla ilgili şeyler var hadisler var burada sadece beş tane seçmiş ee, bu e, metinde de bunlarla ilgili burada yer verilmeyen e, güzel ahlakla ilgili <gülüyor> hadis kitaplarına geçen bölümlerde var olan hadislere işaret ediyor. E, bu şeyde esas e, yani açıklamalarında bu ahlaka yakın olan kavramlara yer veriyor, edeptir mesela bu, bu noktada adab bunlar üzerine duruyor. Ve bu noktada günümüz insanla bu noktada ne verilebilir o noktada bir özlü bir şekilde bize bu e, hadislerden güzel ahlakın e, tezahürü ile ilgili günümüzde nasıl tezahür etmesi ile ilgili bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Şimdi bu güzel ahlakın oluşmasında önemli etkenlerden biri de nedir niyettir. Yani biliyorsunuz her amel niyetine göre ne yapılır değer kazanır. O yüzden bu önce niyetlerimizi ne yapacağız? Düzelteceğiz. Bu noktada nasıl iyi niyetli olması gerektiği noktasında o haleti ruhiye içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir hadis şimdi. Yani pek çok noktada bize ışık tutacak neler var bunda? Mesajlar var. An Amr bin Hattab Hazreti Ömer'den Ömer bin Hattab'dan Gale, Gale Resulullah, rivayet edildiğine göre Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah ve sellem şöyle buyurdu İnnemel e'malü bin niyat Ameller niyetlere göredir. Ve innema lüküllimri'in maneva Herkes için ne vardır? Sadece niyetinin karşılığı vardır. İnnemel ancak lüküllimri'in maneva niyetinin karşılığı vardır. Niyet ettiğinin karşılığı vardır. Fe men kânet ile ilallahi ve rasûlihi. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise fe hicretuhu ilallahi ve rasûlihi. Onun hicreti Allah'a ve Resul'ünedir. Ve men kânet hicretuhu bir dünya. Kimin hicreti dünya, yusîbuha. Ona elde edeceği bir dünyalık içinse veya emrâtin bir kadına Nasıl yetezevecühe, evleneceği bir kadına kavuşmak ise fe onun hizreti ilama hacere ileyh. O hizret ettiği şeye bir hangi şeye hizret ediyorsa, hangi maksatla, amaçla, niyetle hizret ediyorsa onadır. Allah için yapıyorsa Allah için dünyalık elde etmek için yapıyorsa dünyalık elde etmek Herhangi bir kadına kavuşmak için e, yapıyorsa onun için ne, nedir? Vardır. Şimdi bu zaten e, bu hadisin söylenmesine sebep olan bir olay var. Hicret esnasında e, şimdi ismi aklıma geliyor. Bir bayan kadın hicret ediyor peygamberimizle birlikte. Onu seven bir tane birisi var. O da tabii ki ee, sevdiği şey yaptığı için Medine'ye hicret ettiği için o da o maksatla gidiyor. Yani esas bu hadisin söylenmesine sebep olan olay bu. O e, diyelim Saudi'ye aşık olduğu kişi e, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği için o seven kişi de onunla birlikte ne yapıyor? Hicret ediyor. O da işte Ev-i yüzen bir cüha veya evleneceği bir kadın için kim ilama edilse ila onun hizreti de nedir? Hizret ettiği şeyedir. Ama başta hizret ne içindi? E, emir geliyor, ayet geliyor. Müslümanlar biliyorsunuz üst sene muhasara abluka altında kalıyorlar. Bakıyorlar ki hayat nedir? Burada çekilmez. Çok sıkıntılı. E, burada yani ahvedersiniz şeylerin e, hayvanların yani koyunların şeylerini yiyecek kadar o e, nedir yapraklar, ağaç yaprakları yiyecek kadar sıkıntı ve a, şey yapılıyor. Bunları ambarba, abluk altına alıyor. Kimse bunlara bir şey getiremiyor. Açlıktan neredeyse ölecekler. Bu noktada tek çare ne kalıyor? Medine'ye hicret. O noktada Allah'ın emri gelince bu Allah'ın emrine uyarak ne yapıyor? peygamberimize inanan veya İslam'a inanan Müslümanlar hicret ediyorlar. Bunların hicreti ne içindir? Dünya şey için, Allah'a ve Resulüne. Diğer e, bir kısmı da oradan belki bir şey elde ederim diye hicret ediyor. Mekke, e, Medine'de belki işlerin daha iyi olur. Bir kısmı da esas işte bu hadisin söylenmesine sebep olan şey de sevdiğine kavuşmak maksadıyla ne yapıyor? Hicret ediyor. Bundan dolayı Peygamberizde ne diyor? Onun hicret ettiği, hicreti de nedir? Hicret etle, ede, et etmesine sebep olan şeydir. Ne için ediyorsa onadır. O yüzden bir amel, bir davranışta öncelikli nedir? Önemli olan husus nedir? Niyettir. Hatta başka bir hadiste niyetül mümini hayru min müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Çünkü biraz sonra gelecek hadisler. Eğer bir ameli niyet edip yapmasa bile ne oluyor Allah ona? Sevap yalıyor. Pek çok şeyde nedir? Ne diyelim? Amelde, İslam'daki ibadetlerde niyet olmadan herhangi bir şey ne yapmaz? Gerçekleşmez. O yüzden niyet çok önemlidir yani şimdi niyet mesela yüzümüzü yıkarsak eğer herhangi bir şeyimiz yoksa bir, e, e, sadece yüzümüzü yıkamak maksadıyla gidip lavaboda yüzümüzü yıkadığınız zaman sadece yüzümüzü yıkat, yıkamış oluruz ama Allah'a yaklaşmak kurbiyet maksadıyla yüzümüzü yıkattığımızda ne oluyor? abdest oluyor işte orada işte şey yapıyorum e, namaz da öyle Allah'a yaklaşma maksadıyla olduğunda ne oluyor? İbadet oluyor. Öteki türlü ne oluyor? İnip kalkma oluyor. Bunun gibi ibadetlerde, davranışlarda işte bu ahlaki davranışların yansıması da niyet nedir? Derleyicidir. En önemlidir. E ve ameller neye göredir? Niyetlere göredir. E ona göre ne yapılır? Değerlendirilir. Senin niyetin ise yani neyse ona göre değer kazanır. Evet, diğer bir hadis An Ebi Umame'te el-Bahilii kale. Ebu Umame el-Bahili'den nakledildiğiğine göre kale o şöyle anlatıyor. Caale bir adam geldi. İle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Nebi sallallahu sellem e geldi. Summe kale şöyle dedi. İnna Muakkak Allah, la yatbalu min al-ameli, amelden kabul etmez. İlla ma kane oluncaya kadar, ve onun için halisen, o amelin onun için, sırf onun için oluncaya kadar olmadıkça veya hiçbir ameli kabul etmez. Ve tabibihi ve çuhu ve kendi rızasını, Allah'ın rızasını talep etmedikçe. Ee, ve e, Allah rızası için yani sırf o samimi bir şekilde onun için olmadıkça Allah bir ameli ne yapmaz? Kabul etmez. O noktada ibadetlerde ihlas, samimiyet e, nedir? Çok önemlidir. E, yani gösteriş için, desinler için yapmak ne olur? Ameli yok edebilir. Bu noktada sadece ne için olması lazım? Amel, Allah rızası ve onun rızasını gözetmek maksadıyla olursa ancak ne olabilir? Allah katında mahkul olabilir. Ama belki insanlar katında ne olabilir? Bazı davranışlar hoş karşılayabilir ama niyet eğer Allah rızası değilse boşa ne olmuş olur? Hani hadislerde de geçiyor, öyle o insanlar oruç tutar ki, nedir? Onun tuttuğu oruç nedir? Sadece açlık ve susuzluk ve şeydir, yorgunluktur. Ama eğer Allah için yaparsa bütünüyle nedir? İbadettir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Anne bi Hurayreta taleqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve bi Hurayre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. İnna Allah la yanzur ila Allah sizin suretleriniz bakmaz ve embaliküm mallarınıza sen çok güzelsin, senin yüz kat bin, şeyin var, yüz binmem, binan var, şuyun var, yatığın var katın var, ona bakmaz neye bakar? kalplerinize bakar, kalplerinize ne var? insanlara karşı iyi niyet mi var, kötü niyet mi var güzellik mi var fitne mi var, hücur mu var, haset mi var ve emaliküm yaptıklarınıza bakar. Bu noktada e, mal, mülk, güzellik nedir? Geçici. Esas olan nedir? Ameldir. Ameli salihtir. O güzel nelerdir? Duygulardır, niyetlerdir. Evet hocam, nasıl gidiyor? Şey e, Zaman biti, bitiyor mu? Yoksa ne yapıyoruz? Devam ediyor muyuz? Hocam, bir sonraki hadisi okuyup bitirebiliriz isterseniz. Yani. Tamam, niyet... onu da okuyalım, bitirelim. Tamam. Yani bilmiyorum nasıl gidiyor. Güzel hocam, istifade oluyor, sağ olasınız. Niyeti de. Tamam. Okuyayım. Neyse e, yani formatı tam bilmediğim için e, biraz daha açıklama isteniyor mu yoksa sadece okuyup mu geçeyim mi ne yapayım? Hocam bu şekilde güzel yani anlaşılıyor. Metram. Tamam iyi Metram. o zaman. Yani siz herhangi bir şey olursa ben her türlü şeyi açayım yani. Her tamam. türlü inerye teşekkür... ne diyelim bir şey açayım. Yani bir dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurere dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale şöyle buyurdu. "Kale Allahu azza ve celle." Yine bak peygamber buyurdu. Peygamber dedi ki Allahu Teala şöyle buyurdu. Bu bir bu, bu tür hadislere ne diyoruz biz? kutsi hadis diyoruz. Yani peygamberimizin "Kale Allahu Teala" şeklinde veya "Fî mâ yerbîhi an rabbihî" şeklinde böyle rivayetler olursa bunlara kutsi hadis. Kutsi hadis ne demek? Manası Allah'a, lafz peygamberimize olan hadislere. Yani Kur'an gibi değil yalnız. Biliyorsunuz Kur'an nedir? Hem lafzı hem manası nedir? Allah'a aittir. Ee, gerçi zamanımızda da böyle bir tartışma var. İşte, e, neyse ona girmeyelim. Kutsi hadis de nedir? Manası Allah'a, lafzı peygamberimize ait olan bu şeyle Kur'an'la kutsi hadis arasında ne var? Bu noktada fark var. Kutsi hadisle ne yapılmaz? Tilavetiyle ibadet olunmaz, sevap kazanılmaz ama Kur'an'da tilavetle ne alınır? İbadet olunur, her harfine sevap vardır gibi abdestsiz dokunulmaz falan gibi neler vardır? Hususiyatlar kutsi hadisle ilgili böyle bir şey yok. Evet Allah-u Teala şöyle diyor İde hemme abdi kulum niyetlenirse <gülüyor> niyetlendiği zaman bir hasenetin bir hasene bir iyilik yapmaya niyetlendiği zaman yamel ha, onu yapmasa keteb ketebet ha lahu كتبtuha ya ben de gözüm görmüyor ya Evet. tuha e, ne yaparım diyor. Ona yazarım. Lehu ona hasen ederim. Bir hasene yazarım. Bir iyilik yazarım. Bir iyilik sevabı yazarım. Ona diyor Allah. Kulum bir iyilik yapmaya niyetlenir ve onu yapamazsa ben ona ne yaparım? Bir iyilik sevabı yazarım. Fein amileha eğer niyetlendi. Hem de ne yaptı? Bunu yaptı. Ketabduha 10 hassanat ila 700 100 döğfen. Ne yaparım? Ben ona eğer e, kitapta ona yazarım 10 hassanat ondan ila 700 döğfen. 700 kata kadar iyilik sevabı ona yazarım. Ondan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Vıda hem mebisiyetin ama şimdi tersi bir şey yapalım da bir kötülük yapmaya niyet eder, lem yağmalha onu yapmazsa, lem ektubha aleyhi, ben ona bir kötülük sababı ne yapmam, yazmam. Feyn amileha eğer o kötülüğü yaparsa, niyetlendi ve aynı zamanda ne yaptı, onu işledi, ketepduha seyyeten vahide. Sadece ona bir kötülük sevabı yazarım. Evet. E, burada da niyetin ne kadar önemli olduğunu, hayatımızda hayatımızı belirleyen şeylerin niyetler olduğunu iyice herkes niyetine göre karşılık göreceğini hatta daha az önce bahsetmedi bazı mezheplerde ibadetleri yapmakta nedir? Niyet farzdır. Mesela Şafi mezhebinde niyet olmadan olmaz. Biz de e, farz değil ama yine de yapılması gerekir. Çünkü niyet olmadan bir şey olmaz. Burada da niyet e, yapıp, iyilik yapma niyet yapmazsa bir sevap yaparsa ondan 700. Kötülük e, niyet etse bir şey yok. Ama yaparsa bir sevap. Bunu da böyle bildikten sonra inşallah Allah bizleri böyle iyi niyetli güzel ameller yapan kişilerden iyiler ve bizleri de o yolda e, güzel amelleri yapmaya sevk eder diye dua ediyoruz. Ve sözü size bırakıyorum Hocam, Abdullah Hocam. Ahmet ee, Hocam, ilminizle bereket. Allah razı olsun. Güzel oldu. Yani e, eski usulü de e, canlandırmış olduk. Hadis okumuş olduk, dinlemiş olduk. Sağ olasınız. İnşallah haftaya devam etmiş oluruz. İnşallah kardan da... üzerinden devam ederiz. Aynen Hocam. Yani bu şekilde... Güzel. Hem metni tekrar kulaklarımız duymuş oluyor. Hatırlıyoruz. Hem de sizden izahını alıyoruz. Bu şekilde devam ederiz. Faydalı oldu. Sağ olasınız. Soru varsa alabiliriz. Aziz Hocam. Allah razı olsun. Hizmetlerinizin devamı. Hoşçakalın. Haftaya hocam görüşmek üzere. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet.